Görünüşü en tatlı arabalar. Supra ama Paul Walker'ın kullandığı o harika turuncu favori araba. Skyline. Skyline. Ama Paul Walker'ın telefonla aranıp yarışa son dakika kala geldiği araba. Üzgün araba. Nissan 350z ama hangisi olduğunu biliyorsun söylettirme Tabii ki de Need for Speed 2'de oyun başlangıcındaki araba BMW M3 hangisi olduğunu biliyorsun söylettirme Most Wanted'daki Razor Fezevengi'nin elimizden aldığı araba Lamborghini Lamborghini Bunlar yani en tatlı arabalar bence yani Bu saydıklarından birkaçı biliyorsunuz ki şu an oynayacağımız oyunda var Ama maalesef üzgün araba bu oyunda yok ama ona benzer bir araba var. Hummer. Bunu Jilet Ali çok severdi. Bu arabayı görünce aklıma direkt Jilet Ali geliyor nedense. GTA Türk'te Shift Enter'la mı ney araba indiriyorduk ya. Sürekli bunu indirip bununla gezerdi dümbük. Lamborghini ne kadar havalı bir isim ya. Bu ismi bulan adam var ya. Sen nasıl düşündün ya. Düşünsene bak. Şahin, Tofaş, Renault. nada kadar soy ismi. Bak bir de. Lamborghini. Baba derken zaten galite tavan oluyor ya. Oh. <gülüyor> Bugün sizlere Paul Walker rahmetli rahmetliden öğrendiklerimi göstereceğim Hani bir sahnesi var ya araba sürerken önüne bak playboy diyor kızda da şöyle bakıyor <gülüyor> Talizini yapıyorum izle Burada fites atıyor şöyle Aza kök diyor ki Gözüne bakıyor kızın Arabayı sonra bir frenliyor kıza aşık yemin olsun şunu bir kıza yapın kız var ya tapar size bak şu Paul Walker'ın şu hareketini bir kıza yapın tapmazsa o kız size işi gücü bırakır gider ne kadar havalı bir adamsın ya O zaman let's go Eee <gülüyor> yeah, Challenge Everything Damn. Hi am a Hi I'm Brooke Burke and I play Rachel Teller in Need for Speed Underground Ben yaşlandım bu abla yaşlanmadı gençken buna aşık Abi özel şarkı çalar mı? Abi Snoop Doop Oh oh oh oh oh oh damn damn damn damn Ooooooooh Riders Understorm Oh, oh, Damn Bunlar hep soyutar arabalar tabi Ha, şileteli geldi abi bak, şiletlinin araba. Böyle genel olarak arabalara bakıyorum bir. Aslında çok soytarı duruyor ya, Supra. Ama arka taraftan baktığında. Alıyorum bunu. Şöyle bir. Götünü güzelleştirdin mi bu arabanı? Tamam He bugün Supra oynamayacağız Abi arabaların götünü gösteriyor daha iyi daha iyi daha iyi götünü göstersin Ben götten tanırım bütün arabaları TT Lan bu zamanında Türkiye'de 100.000 liraydı Bak Rx, Mazda RX8 Her zaman karizma bir araba Geldi Geldi adam geldi Vallahi geldi adam Mustang Enes Batur araba Oğlum. Götü güzel bir araba bunun kadar güzel olamaz götü güzel ya kızların götünden güzel Allah <gülüyor> göt olarak en iyi göt bu arabada var. <gülüyor> Bak bu da çok ayrı bir kozmik araba bunu seven de ayrı bir insan var yani bu da çok güzel. Töbe Bismillah. Oğlun. Bunları ben yapmadım abi vakti geldi vakti geldi neredesin bebeğim bebeğim burada. Şunun önden duruşa bak ya, sinirli abi Şöyle yakışan bir jant atalım bu arabaya Bunlar yeni gelmiş la oyuna mod eklemişler aminim ben Allah Allah Var ya çocukken hep şu jantı yapardım, soytarı gibi bir jant ya Oo baba Oo alıyorum Bu arabanın rengi bir kere mavi olacak, o Şu güzel, bak Gözleriyle oynamayın abi şu arabanın ananızı şimdi aaaa Orjinal iyi Bak Arkayı değişeceğim he Allah Belanızı versin bu Ulan ne lan sen de sik bunlara bak Götünüze sokun bunları eksos şöyle kalın bir şey bir dayı Ooooooo var ya eskiden bir seri yapardım Hepsini alırdık vallahi anlamazdık ya En iyisi hangisi burada bir mantık ha buradan part 3'ünü alacaktık unuttum oğlum kafamı sik Part da baba Part 3 Haa ekstrem. dah. Baba araba canavar oluyor canavar. Oğlum sona dayanmadı bütün hepsi ya. O beni biraz moralimi bozdu. Abi özel ee, şeyi istiyorum ya sprey. O yok mu? Paul Walker'ın hani o özel spreyi var ya. Aklıma şu espri geldi. Kesin gülmeyeceksiniz ama söylemek istiyorum. Biri yazmış ya Allah'ım dedemin canını al. XXX tentasyon Paul Walker. Lib ve Lil Pep'in hayata geri döndüreceğini. Bir espri yapacak amına. <gülüyor> Aslında komik adamı da beceremiyorum ya bazen. Bu en sevdiğim. Şimdi hız hız testine götürüyoruz arabayı bak. Geliyor giriyor. Selamünaleyküm. Altına mavi ışık takmayı unuttum ya. Ya! Herhalde Anlamadım ama Max Torque gücü diyor baba. Yapacağı hız bu arabanın 368 km. Tamam. Bak bak bak 0-100'ü 7 saniye. Bak. 0-60'ı 2 saniye. Ama ben bu arabaya ben bu arabaya Anabacı gitmez miyim? Ben bunu Anabacı gitmez miyim? Oğlum bunlar nasıl unuttum be? Bak beyaz olacak. Baba beyaz yok mu şöyle? Çocukken hep şu ateşliyi yapardım da. Pikachu ama şu bu oyunun asıl kralları bunu yapar. Bunu da beyaz. Yes. Ne Bunu yapmayan oyunu silsin. Mavi olacak. Adam olacak. Woow! Bu ha? Haa. Bunu hatırlıyor musunuz? Paul Walker böyle mekana geliyor, alttan nitro'yu veriyor. <gülüyor> <gülüyor> Sisler çıkıyordu. Bu iş tamam baba böyle basit bir şey olsun istiyorum bu böyle yeşil değil be beyaz ha What the hell is going? Baba en sevdiğim boyunda drag ya drag drag drag difikuliz zor olsun oğlum giralı görsün bize fark eder mi lan? Let's go let's go Üstesat Motorun anasınız Motoru bağırtma motoru bağırt Motoru bağırtma motoru bağırtma Motoru bağırtma motoru bağırtma Motoru Tamam çözdüm arkadaşlar çözdüm Kötü kaldım, Kötü kaldım. Pardon gene kötü Çözdüm çözdüm dur ÇAP ÇEK dolu ÇEK Anayın Bak tam alacağım Kötü kalktı ÇEK ÇEK ÇEK K! Oha Ehahah uma spe tam 1 drop Ben bu oyun çocuğu sikerim haa Bak ben bu çocuğu sikerim haa Haydi bebeğim tamam kalacağım birşey oğlum birşey bende birşey bende hadi bakayım babanı skylin git oğlum Audi TT beni nasıl geçer ya? Götünün bokunu silah Audi TT ya. Sen benim gerçek hayatta alabileceğim bir arabasın ama Skylin değil. Ya şu Ford Focus'a bak hele ya. Gerçek hayatta osursam bunu geçerim Skylin'le ya. Ben bunun götüne yapıştırırsam introyu alırım bundan. <gülüyor> Peki, kariyerdeki şu arabayı son bir kez daha görmemiz yok mu? Şu özel 350z'yi görmemiz yok mu? I'm Rachel, ben de 350z'ye memnun oldum. Bak, baba, baba, ba bu araba, baba! Bak! Bu araba, baba, baba, baba! 10K gitti. Oğlum zaten 94K olmuşsun ya. Calm down. Geek oyun videosunda görüşmek üzere. I'm just